Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Size birkaç seriden oluşan videonun ilkindeyiz. Burada ön muhasebe diyebileceğimiz küçük bir işlem yapacağız. Kendisi büyük olacak ama yani işlemsel olarak küçük olacak. Tarih, stok biçimi, işlem türü, miktar, birim fiyatı, tutarı, ödemesi bakiye şeklinde bir menü oluşturuyoruz. Başlık da diyebiliriz buna. Burada tarihlerimiz var. Bu tarihin biçimlendirilmesini hücre biçimlendirden tarih deyip burada biçimlendirebiliyoruz. Burada para olayları var. Gördüğünüz gibi bu para olaylarını hücre biçimlendirden Para biriminden e, binlik ayırıç ve virgül ayırmayla yapıyoruz. Burada görünümü kendiniz hücre biçimlendirmeden ayırlayabilirsiniz. Burada bir de sayı var. Sayıyı da sayıdan ayarlıyoruz. Sayı ve e, işte sayıda bir standart normal tam sayı şeklinde gecikmesi yeterli. Buraları ben deneme yaptım. Bir kaldıralım. Şimdi arkadaşlar, şimdi tutar ne demek? Miktarla birim fiyatının çarpımı demek. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Ben bunları kaldırayım. Şimdi eşittir miktar çarpı fiyat. Bunu sonra da şu köşedeki noktadan tutup aşağıya doğru uzatabiliriz. Bir de ödeme yapalım. Ödeme de 40 lira olsun. Enter. Şimdi 75-78 toplayıp bunu da çıkarıp bakiye vermesi lazım. Şimdi birinci satırdan başlayalım. Eşittir diyelim. Tutar nedir? Eşittir, tutar, eksi, ödemesi. Eşittir, 75. Şimdi, çünkü niye? Ödeme yok. Geldik, böyle seçtik. Sıfırdan 40'ı çıkardı arkadaşlar. Halbuki ne yapması lazım? Bununla bunu toplayıp, bunu çıkarması lazım. Biz... Böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz? Şunları silelim. Şu satırımız bizim e, ikinci satırda ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Parantez içinde eksi bu. Enter. Şimdi bu formülü böyle uzatalım. Ee, şimdi ikinci de daha başka bir şey var. Ne var? Ondan sonra da hep aynı olacak. Shift eşittir diyelim. Parantez içine alalım. Çünkü birden fazla işlem yapacağız. Bunu topla kimle? Bununla. Kapat parantezi. Eksi de ne ile? Burayla. Ne yaptı? 153. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki kısım artık başka bir işlem yapmayacağız. Fakat yapalım. Ne yaptı? 153. Topladı sıfırla. Çıkardı. 140'ta Şimdi burada gördüğümüz gibi tutup aşağı attığımız için ne yaptı? Bir üsttekini bunu toplayıp bununla böyle biraz daha aşağı indirebiliriz. Ne yaptı? Toplamları yaptı. Bir de biz alt toplamlarını da yapabiliriz. Bunları nasıl yapacağız? Şu şekilde. Burada toplam dedik. Ee, burada formülü de direkt yazabiliriz arkadaşlar. Eşittir topla. Ee, işte şuradan şuraya kadar. İşte f3'ten f24'e kadar şeklinde yapabiliriz. Sonra bunu tekrar aynı şekilde tekrarlarız. Ya da şöyle de yapabiliriz. Kopyala der. Yapıştırırız. Çünkü e, yan tarafı yapıştıracaktır. Tekrar yapıştırırsak burası biraz saçma oldu. Çünkü niye? Normali doğrusu nasıl olması gerekiyor? Bununla e, bunun bir işlem yapması gerekiyor. Burayı direkt topladı. Onu da şu şekilde yaparız arkadaşlar. Eşittir. 153 yani şey eksi. Bize yine 113'ü verecektir. Zaten burayla bura böyle eşit olması gerekiyor. Yani en son rakamı. Durum bu. Şimdi biz bir komplike işlem yapacağımız için bu basit bir işlemdi. Sadece bir liste yapıp elle giren arkadaşlar için aslında ciddi bir kolaylık sağlıyor burası. Biz ileride e, girilmemesi gereken, kilitlenmesi gereken yerler de yapacağız. Gizlenmesi gereken yerler var. Onları da gizleyeceğiz. Yani görmemize gerek olmayıp ama formülüze olan hücreler olacak. Şimdi e, biz bir de şunu yapalım. E, bu bölümü bitirmiş olalım. Nedir o? Şu bakiye. Burada bir de mesela... 15 Şubat'ta da bir iade olsun. Tabi işlem türünde iade olacak. Bir de 19'unda da bir alış olsun. Şimdi iade toplamı tabii iade toplamı satıştan iade e, şeyde alıştan olacak. E, iadenin miktarı 2 olsun. 4 olsun satış fiyatı. Burada toplayacaktır. Burayı etkiledi gördüğünüz gibi. Ama ondan sonra bir de alış yapalım. 6 olsun. Bu da 3 olsun. Gördüğünüz gibi burayı etkiledi. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi olay bir e, istediğimiz neticeyi vermedi. Peki burada nasıl bu olayı çözeriz? Nasıl formulize ederiz? Şimdi şuradan aşağı silelim. Her zaman... Arkadaşlar işlemi yapmadan önce temizlik en iyisidir. Ondan sonra kopyalama en iyisidir. Başarıdır. Öncelikle işleme başlıyoruz. Burada e topla diye bir formülümüz var arkadaşlar. Parantez şimdi açıyoruz. İlk önce biz nereyi toplayacağız? Şartı soracağız. Bir yeri toplayacağız. Ve ona bizim şuradaki işlem türünün ne olduğunu soracağız. Önce e, önce değerini girelim bunun. Ne diyelim ona? E, C3 teki yine kendi C3 neyse pardon C3 noktalı virgül tırnak içinde satış kapat tırnağı. tekrar noktalı virgül ondan sonra da tutar değeri tekrar 2.3 üstte tekrar kendini alıyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Buraya bu işlemi yaptıktan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz ama burada ne dedik? Ve sağlamasını da yapacağız. Şöyle yapalım. Enter'a basalım. Şimdi C3 dedik. Tutarı varsa ve bunu bize ver dedik aslında ama sıfır verdi. Buradaki hatamızı çözelim. Sıfır değeri almamamız gerekiyordu. Burada 75 değerini almamız gerekiyordu. Peki hatamız ne? Hemen Bakalım. Formülü inceleyelim. E topla. Tamam. E toplanın e, hücrenin değerini bana ver. C hücresi. Tamam. E, tırnak içinde değeri satış. Tamam. O da doğru. Ondan sonra da e, git tutara. Tutar nerede? F3. O da doğru. Ama e, işlem niye yanlış? Buradaki sorun nereden olduğunu hemen söyleyelim arkadaşlar. Şimdi birincisi küçük harflerle satış yazmışız. Ama burada satış demişiz. Şimdi programcılar genelde Türkçe karakter kullanmazlar. Ee, I bir Türkçe karakterdir. Burası satış. Ee, libre kabul ediyor arkadaşlar. Ee, değeri karakter olarak görüyor. Bakalım 75. Burası doğru. Şimdi e, burada... E, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz aşağıya doğru inerken bu birinci hücrelerin hep standart olacağı için yani hep aynı olacağı için bunu biz standart sabit kalsın demek için F4'e basıyoruz. Ya da dolarla şey edebiliriz. Şöyle seçelim bunu sonra da F4'e basalım. Aynı şekilde bu taraftaki F3'ü de aynı şekilde yapalım. Dolarla fixleyelim. diyelim. Ondan sonra arkadaşlar geldik buraya. Ondan sonra e, ne diyoruz? Şimdi bakiyeyi bu şekilde bulamayız. E, satışı bulduk. Sonra e, alış ne olacak? Bizim stok cinsimizi alış artırır. Ne yapalım artı ile tekrar e topla aç parantez bu alışın e, neresi bizi etkileyecek yine C hücresi tabi geldik bunu F4 ile hemen halledelim sonra bir daha geri dönmeyelim. nokta üst üste. Tekrar kendisi. Sonra noktalı virgül e, tırnağı açtık. Ne diyeceğiz? Alış. Alış ise kapat tırnağı. Noktalı virgül. Sonra bunun toplam değeri nerede? Bizim hangi hücrede? E, F hücresinde seçtik. Bunu hep devam edeceği için bir daha geri dönmemek adına burayı anlatmıştım. Zaten anladık. Tekrar iki nokta üst üste. Tekrar kendisi. Ondan sonra da kapat parantezi. Sonra enter. Bu satırda hem satış hem alış olmayacağı için Burası yine 75 kaldı. Yani ya satış olur ya alış olur. İkisinden biri olur. Burayı değiştirmedi. Bunu değiştiğini anlayabilmek için şunu alışa kadar uzatırsak şurada anlarız. Bir tane daha satış var. 78 ne yaptı 153 oldu. Sonra ne yaptı 18 daha ekledi. Buraya kadar sanırım anladık. Yani tekrarlamak gerekirse çok yavaş gidiyorum arkadaşlar. Yavaş gitmemin nedeni mevzuyu karıştırmadan anlamak. Yani e, aslında çok basit. Ben de bunları e, bana değeri verdikten sonra çözebiliyorum. Yani ezberlemek doğru değil. E, bir yere not da edebilirsiniz. Yani e-topla nasıl çalışıyor diye. E-topla e, sana bir yeri soruyor, değeri soruyor. Sonra da miktarı soruyor. Bu kadar. Bu bize yine bakiye vermez. Ödeme ve iade olayı da var. Hangisini sırayla yaptığımız mesela önemli değil. Ee, ödeme bu bu işlemden çıkarması gerekiyor. Eksi dedik. E topla. Sonra açtık parantezi. Neresi? C hücresi. Sonra bunu F4 ile sabitliyoruz. 2 nokta üst üste. Ee, yine kendisi. Sonra e, noktalı virgül değeri yazıyoruz. Ne diyoruz? Ödeme. Sonra tabii ödeme doğru mu yazıyoruz? Ona bakıyoruz. Bu ödemeler bir yerden fix gelecek. O yüzden onlara sonra deyince ama onu doğru yazmış olmamız gerekiyor ve tek yazmış olmamız gerekiyor. O yüzden de bize zaten ö, d yazarsa veriyor zaten. Eğer bir şey yapmadan şey diyorsak. Onu sonra göstereyim. Burada formül karışıyor. Bir sonraki aşaması burada noktalı virgülü koyalım. Noktalı virgül. Ne diyoruz? Buradaki ne yapıyoruz burada? Şimdi bunun ödemenin yeri. Neresi? Burası. Sonra bunu F4 ile sabitliyoruz. Sonra 2 nokta üst üste kendisi. Parantezi kapatıyoruz. Ne yapacak şimdi? 75'ten ödemeyi çıkaracak. Ee, burada 2 desek 73 olması lazım. Tabi hem satış hem ödeme olmaz. Yanlış. Çünkü tek tek iniyor. Tamam. Ama şunu tekrar aşağı doğru alırsak şuradan 153'ten 40'ın çıktığını ödeme değerini görmüş olacağız. Yani formülü test ederken bu niye değer vermiyor dememek lazım. Şimdi bir de ne kaldı? Tekrar İade e, ne neyi yaptık? E, alışı yaptık, satış yaptık, ödeme yaptık, bir de iade var. Peki iade ne olur? İade edildiği için bu da bir eksi haneye gider. Eksi E topla aç parantez hangi hücre? C hücresi f4 2. E, üst üste C hücresi sonra noktalı virgül tırnak nedir? iade kapat tırnağı sonra noktalı virgül sonra bunun aldığı değer nerede? iade nereden değer alır? iadede de bir şey olduğu için e, stok değeri olduğu için ne yaptı? Nereden alacak? Tutardan alacak bizi. Tutar. F4 ile fix ile. E, i̇ki nokta üst üste. Tekrar şehit. E, gir değeri ve kapat. Şimdi. Enter ile kapat. Sonra. Bunu. Şöyle. Aşağı doğru al. Al. Gelelim sağlamasına. Ne yaptı? Ee, bir satış işlemi yaptı. 75 lira. Tamam. Sonra bir satış işlemi daha yaptı. Ee, 78 lira. Na, e, 78, 13, e, 14, bir daha 15, 153. Doğru. Sonra bir ödeme yapılmış. Tamam. Ee, ödeme Nerede yapılmış? Burada yapılmış. 153'ten 40 çıkarsa ne yapar? E, 0 e, 3 aşağı. Şurada 4 olsa. 5'ten 4 çıkarsa 1. 1 aşağı. 113 tamam. E, ondan sonra ne yapılmış? Bir iade olmuş. İade nedir? İadedir. Yani ödeme e, yine eksi bakiye vermesi gerekir. E, 113'ten 8 daha çıkarsan e, ne yapar? 105 kalır. Burası da doğru. Ondan sonra bir alış yapılmış. Alış nedir? Artı. Artı da ne olması gerekir? 105'e 18 eklenmesi lazım. 8, e, 5, 8, 13. Elde 1 var. E, 1 verdik. Bir de burada var. 2. 120. Bir aşağı. 123'ü aldık. Bundan sonra da işlem yapılmadığı için. Mesela hemen Şöyle yapabiliriz, şuraya bir e, mesela yuvarlayalım bunu, bir 7 yaparsak, başına da bir e, 10 koyarsak, e, burası sıfırlanması gerekir. E, ne olması gerekir? E, ama şuraya ne yapmamız lazım? Bunu artırmak için alış yazmamışlar. E, pardon bu alış. E, Yanlış yaptım. Ee, şöyle yapacağız. Bunu silelim. Alış artırmak için ee, alış yazmamız lazım. Ee, öyle bir rakamı sıfırlayamayız da yani 4 yazalım. Buraya da 8 yapalım. 8, 4'ü 32. Ee, 3, 2 daha 5. 5. Yani 3-2 daha 5. Ee, 3-2 daha 5. Bir aşağı 155. Ee, buraya da tarih yazarız. Bir de isim koyarız. Mevzu bu arkadaşlar. Yani tekrarlamak gerekirse formülü. E toplayı. E topla bize önce e nerenin toplanacağını. Yani nereye bakayım diyor. E yani nere tetikleyecek diyor, buraya bak diyorum. Bence y dikey olarak bak diyorum. Sonra niye dikey? Alt alta olduğu için. Sonra e, onun e, ikinci aşaması virgüle ayırdıktan sonra değerini bana ver diyorum. Tamam. Ondan sonra e, değerini e, tırnak içinde yazıyorum burada. Sonra e, noktalı virgüle ayırdıktan sonra bir sonraki aşaması bunun bana ürettiği değeri ver diyorum. Ürettiği değer ne? satıştan miktarla birimi çarparsan tut. tutar benim için ürettiği değerdir. Sonra bunu işte ilk değerler kendiyle çarptığımız için sabit olup sonra aşağı doğru noktadan çektiğimiz zaman bize değeri toplam değeri verecektir. Şimdi şöyle yapalım. Eşittir. Burası e, eksi burası dediğimiz zaman niye bize doğru rakam vermedi? Evet. Arkadaşlar burayı e, vermemesinin nedeni burada e, tutarda hem iade var hem alış var hem satış var. O yüzden burası Böyle olmaz. Onunla ilgili ileride e, nasıl olacağıyla ilgili e, ne yapabiliriz bunu? Hemen e, bir fikir yürütmeye başladık değil mi? Ne yaparız? Deriz ki burasına bir bakarız. E, e toplayla. E, eğer değeri e, iade ise böyle yap gel burayı topla. Ondan sonra ödeme ise gel buradan çıkar, en sonunda da bana bu neticeyi verir. Yani buradaki neticeyi en son şey 155'i buraya da o şekilde alabiliriz arkadaşlar. Yani alt alta toplam doğru bir rakam değil. Burada alt alta toplam olmaz. Çünkü birbirleriyle etkileşimli toplama çıkarma oluyor. Ama biz bir önceki aşamada ne yaptık? Ee, hem iade et, hem satış yap, hem toplama yapma, ee, işte yap da ondan sonra bana netice ver dediğimiz için biz e-toplayı kullandık. Ee, bir önceki aşamada da bunun e, işte burayı burayı çarparak toplayı ve e, çıkarmayı gösterdim Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, daha farklı bu nasıl etkileşim yapar? Başka bir sayfayı nasıl üretir, başka bir sayfadan nasıl çeker gibi ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, kalın sağlıcakla ee, ve arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.